ile ilgili olarak uyku apneniz mi var? Aman Allah. Im. Ne fena bir şeydir. Of mi? uyku apnesi. Evet. Böyle birden uyanırsınız. Nefes alamıyorum filan. Efendim lahana kürü uygulayın. Bir de orada oksijen seviyesi de oksijen saturasyonu, yani çözünmüş oksijen seviyeniz düşüyor tabi. İşte burada Lütfen değerli izleyicilerimize söylüyorum bak. Binlerce insan nasıl dua ediyor? Kaç kişi kurtuldu? Yani siz tabii ki doktor kontrolü esastır. Doktora gitmeyin. Bunu kullanın. Sonucunu sakın ola ki çıkartmayın. İşte muhteşem. Lahana bu. Bak yapraklarını sanki kollarını açmış. Böyle. Yani ee, şimdi efendim burada Doğru lahana işte bunlar. Müthiş. 15 dakika kaynatacaksınız o en dış yaprağını. Tamam. Uyku apnesine. Bunu için yarım litre her gün. Daha sonra diyelim ki bunu 21 gün uyguladınız. E, akşamları da 40 kilit. Ekuizetum arvenza çayı. Bak ne oluyor. Bak ne oluyor.